<gülüyor> Merhabalar arkadaşlar, benim ülkem burası benim ülkem. Bugün çok efsane bir yarışmayla birlikteyiz. 30 saniye çalınç yapacağız, kendinizi tanıtın. Ben Ayça, Rüvedan'ın arkadaşıyım, Dilara'nın Ben de, de Rüvedan'ın <gülüyor> arkadaşıyım. <gülüyor> ben de Dilara. Evet arkadaşlar, bugün onlara 6 tane soru soracağım. 30 saniye içinde en fazla cevap veren diye ceza alacak ya da ödül alacak. Başlarız, hazır mısınız? Dilara. Aa, hazırım, kalem alıyorum. Tamam, bugün. hadi başlayalım. Bak kalem mi? Çok güzel. Evet. Saniyi de ayarlıyorum. Ya elime boya yapıyor. Aa, Hazır mi? mısınız? Hazırız. Mısın? Dur dur dur dur dur sıfırla başlıyoruz. 30 saniye içinde bekle bildiğin... bekle. 30 saniye sen başlayacağım Bunlar yazmaya başladığıyla. <gülüyor> ya <gülüyor> yani, soruyu 30 saniye sonra yazıyorum. 30 Hepsini saniye, saniye içinde. <gülüyor> Ama 3 2 1 denince başlayacak. Ben biliyorum bunlar hile yapacak. Tamam, 30, 30, saniye içinde, 30 saniye içinde, 30 saniye daha içinde daha başlamadım <gülüyor> da, soruyu da söylemedim. <gülüyor> en çok futbolcu ismi kim yazacak başladı? Benirhan. Ben Soyadları dahil mi? Ya ismi yeterli 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 saniye. Bu bir isim değildi. Kafadan Aa, isim atmak yok arkadaşlar. Kimsenin bilmediği biri varsa iptal olur. Aa hepsinin ismini biliyordum o değil. ismini. Bir, iki, ya, üç, bitti. Ya, bitti. bitti, bitti, bitti. <gülüyor> bitti, dört tane yazmış. Hayır <gülüyor> ama de. devamı geliyordu. İsimleri karıştı. İki, dört, altı, sekiz, dokuz tane yazmış Dilara. Göster şey, kameraya da. Okuyayım mı hepsini? Okuyabilirsin. Evet, evet, evet. Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe, Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan, Ferdi, Altay Favri. Ferbahçe ile Dünya Karması'yı. Sen ikinci oldun zaten, ye değilim. Şnayla, evet. Böyle, Messi, Ronaldo, <gülüyor> Burak Gırmaz. Ya ama Rivas. bir şey söyleyeceğim. Dur en alttaki kim? Emre evet. Belez. Hiç bilmiyorum. Berezoğlu olacak da. Berezoğlu olacak. Emre yazdığında yatıyordun. Neyse. Tamam, tamam. Sen kaç tane yazdın? Kimleri yazdın? Söylesen, Alex. Alex, Maradona, Ronaldo, Ronaldo yazdım ama... De Sozay'ın kadar iki. Sozay'ın yazdığına kadar iki. İki. Hani ben birinci oldum ya, o da sonunca oldum ya. Cumbo nasıl bakıyor? Geliyor. Gel, geldi. Cumbo, gel oğlum, yalan. Haber, sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah sen başınıza da gel. Ha bu arada oyunu sonuna kadar silmek yoktu, değil mi? Neyi? Böyle silmeden nasıl oynayabiliriz? Ha, alkol. Ha, bir elajım bu <tabii> <gülüyor> temizliyor işte senin için. Bence yeter. Bence yarışmaya böyle devam et. Aynen bence de. Et evet, kağıtlarımızı kenara koyuyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Her şeyi yazalım. Kim neydi? Birinci oldu. Mesela ben burada birinci oldum. Röveda üçüncü oldu, onu da yazsın. Aynen. En azından sonunda kim ne kadar kaçıncı oldu? Olur. Olur. Tadı çok Şimdi hazır mısınız? Geliyan. Evet, hazırım. Ve sevdin mi tadını? Lezzetli mi? Ne akşam pasta yapalım. Çikolata. Geliyan. K harfi ile başlayan ülkeler. Başladı. Yavrum. <gülüyor> Konya'ya yazıcaktım zaten. Ben tamam. bu konuda çok kötü mü? Biliyorum. 15, 14, 13, 12, 16. Ben sınavlarda ben. da çok stres alıyorum. <gülüyor> Kazakistan <'a> yazmış <gülüyor> mermiş. Bitti. Bitti. <gülüyor> Komboç yani. Kanada Yok, Kolombiya. <gülüyor> Yok gerisi, onlar şehir olduğunu fark ettim. <gülüyor> KOTOR mı gidiyoruz burada. Evet, KOTOR'daki yer yazdık şehir olduklarını. <gülüyor> Kanada, Kamerun, Kuzey İrlanda, Kuzey Kore, Kamboçya, Küba, Costa Kazakistan. Oh. Ya bunlar sonra geldi, bunu yemezler yani. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yemezler. az ki, bak. 1 2 3 tane 3 şey. <gülüyor> Yok yok, senden sonra şehir yani, bir tane ama var. Ama son 1 deyince yazdım. Aslan ben... kazandı. Yine ben kazandım ve yeni Riveda kaybetti. Riveda bence kaybetmeye gelmiş. Nasıl oldu ki? Tamam tamam. Ya lan. Ben şöyle çekileyim de bir. 2. Ama daktilere. Sesimi hiç zaman yapacağım şey. <gülüyor> iyi, <gülüyor> <o oyundan. gülüyor> bir tane. Çok iyiyim abi bu oyunda. Bir. Tobi ile Gerçekten Tobi ile Jumbu'ya yaradı. Bu beğendim. <Gülüyor> Bu sen. sen kameranın dışında kalıyorsun. Seni hiç kimse görmüyor sandım. Krema şey, şey olmasın diye ben yani sürekli bir adam buraya dolu <gülüyor> pışkıracak gibi geliyorum. <Gülüyor> Aferin Jumbu. Bence İzle bir adam boğulayı sevdi. Tabii yerde Bili de iyi mi vardı. Yıkılsın. <Gülüyor> <Bile basmadılar. Gülüyor> <Gülüyor> <Topic Üstüne basmadılar. Gülüyor> Birazcık daha iyi, alnını da yalasın. <Gülüyor> üstüne bastın orada. <gülüyor> Engelli kadısına basma. Buralarda kalmış Vedaa abla. Buralarda kalmış Vedaa abla. Ama bunu içine kaçtı. Keflerim deye. Tamam. Sıradaki soruya geçiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar. <gülüyor> Buranın içinden kırar şahdi çıkıyor. Hadi başlıyoruz. Üçüncü. Turs. Ama ben bir dakika. Yerim anlamadım. Arkadaşlar. Ay çok iyiyim. Benim yerimde. Tabii cumbo dinlenebilirsiniz oğlum. Oturun oraya. Otur. İyiyim <gülüyor> ama. Patinin altında var ya, buldu, Ya Ayça biraz çabalar mısın Dilara'nın içinde? <gülüyor> evet, başlıyoruz. Hazır, hazır mısınız? Hazırım. O harfiyle başlayan isimler başladı. <gülüyor> Bu tür herkes iddialı galiba. Sadece Türkçe isimler arkadaşlar. Son dots it 2 1 bitti. 2 3 4, <gülüyor> arka, arka 8, 8. Da, 8 mi 8. Oo, Allah olacak güzel aynen 2, Allah 4, kahretmesin ya 6 7 Osman, yeah. <gülüyor> orhan ocuk okan mi? orkun osmancan ozan <gülüyor> 2 4 5 Rüveyda yine sonunda birer sefer sen ikinci oldun Aklıma Osman hiç gelmedi bu arada <gülüyor> Hepsini canlı dedim ki yapma Rüveyda aldın mısın? <gülüyor> İlk kez benim yüzeyim çok Hadi! Bir dakika Sen çok bu arada Sen birazcık ha. geriye git Bunun çok sert buraya Tamam Bir, iki, üç Sıra bende Üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü en sevdiğim. Türkiye'de. Sırf da bak. Aferin tabi sana. Ya tabii ya. Tübek, çıkıyor. Çık. Abi, Çık. Aa, çok kötüydü <gülüyor> işte. Gözlerin yanıyor mu şu an? Gözlerim yanmıyordu daha <gülüyor> Sen bir, bir tane kazanman gerekiyor, biliyorsun abi. Ben de bir sonraki kategori senin için, direkt senin için. Gerçekten. Gerçekten. Direkt bir sonraki kategoriyi senin için hazırlatır. Arkadaşlar, o yok. O sonra. Ay, bak burada var, hazırı var. Çık yukarıya Hayır artık yemem. Şşş, şşş. Ne Merhaba, bak. ben Töbe. Tamam mıyız? Böyle devam edecek misin? Ödüyorum. E, <gülüyor> Töbe inançla aldım. İnançla, haydi. En son, en son. Büyük ödül en son. Bekle. Bir ben şimdi burnumu sokma şimdi vazgeçerim. O uzmanlık. Ben ilk kez aynen. oldum, bilmiyorum nasıl olacak. <gülüyor> ben ikinci oldum arkadaşlar. <gülüyor> evet. Üçte <evet>. üç. <gülüyor> Başlıyoruz. O oyun benim için de inmiş Hazır ben mısınız? <gülüyor> Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Türkiye'deki iller. Ya hayır Başladı. Koja. Koja değil nerede? Niye spoiler veriyorsun? Dur. Bir harf kısıtlamamızda istediğini yazabilirsin yani 81 tane var. Ama son 15 saniye. 13, 12. Böyle yapınca adrenalin oluyor mu? Evet. Oluyor. Ya konuşmuyor bile kazanmak için. Bitti. Hatta 2 geçmiş bilir. Ya hayır bunu sonra Ya, ya. Diya, yazdık, ya sonra yazdık. yazdık. Ya e ben de hat yazdım Hatay. <gülüyor> <gülüyor> Kaç <gülüyor> oldu? <gülüyor> Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16. bana 1, 2, 3. Aşkım. <gülüyor> Lütfen. Lütfen hakkını <gülüyor> ver. Böyle bir şansın var mı? <gülüyor> var. Hayır yok. Var, yok. yok. Hayır yok. Zaman gerekiyor. Kazanman gerekiyor. hakkını <gülüyor> verdin <gülüyor> Böyle görünce de insan üzülüyor mu ya? Çok istiyorum, ne <gülüyor> olur. <olayım? gülüyor> <gülüyor> Hay oha! İki katı daha, daha koyacaksın. Ay nesi bu senin için. Ya ben için. çok koydum ama. Cumbucum gel. İyi, cedilir misin? misin? Bir, iki... <gülüyor> Oooo! Oooo! Oh. <gülüyor> Kafana mıydı? Kafasını mı? <gülüyor> Kıyamıyorsun. <gülüyor> Tabii <Topla, gülüyor> bak bu da annede var. Evet bak burun deliklerinin içindekiler. Biraz, şey. bu. evet. evet. <gülüyor> Biraz aşağı insen alacaksın. Cumbon Evet. Annem. Biraz aşağı Çok <gülüyor> nazik yapıyor değil mi? Kağıtı söylemem ama. Niye isme abi? göre annet şeyi değişti? Arkalarımı kumadın. Isırmayacağına değil. emin oldu çünkü. çünkü. <gülüyor> abi çok kötü ya. <gülüyor> Aşkım! Tamam aşkım, o bir geldi. Biraz <gülüyor> Anne ne oldu sana? Gel, Anne böyle gezemez. Bir Kamera böyle Nereden çıktı çıkamaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, biraz böyle düştün. Yeter. Tamam, yeter. İn güzel Hazır gelmişken i̇yi, iyi, geldi. Geldi. bir İyi geldiniz. Bir cilt bakımı gibi şey oldu yani. Hadi başlıyoruz. <gülüyor> Sıradaki <gülüyor> soruya geçiyoruz. Kağıdım iyi alıştın ama. En azından. Benim terslerim çok dolu. Bizim bu soracağım Aa. soruda İptal birisi işte. var ama Sürpriz Yaratöbe isimli Veyda. <gülüyor> Konumuzla alakalı. Bizim kanalımızla alakalı. 240 soru. bin takipçi var. <gülüyor> Hazır ben. mısınız? Evet. Videolarımın so isimleri demedim herhalde. Hayır öyle bir şey değil ya. <gülüyor> <gülüyor> 30 saniye içinde en çok köpek cinslerini yazabilen. Oh, hayır ya. İtiraz ederken yazıyorsunuz o ve daha. 10 saniye. Sokak Yalnız var ya moderatör olmak çok efsane bir şey. Ayça saçlarıyla kapatıyor, perde oruyor. Ben de göremiyorum, kimse görün. Bit de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 bir saniye beklesene, bunu tiktok çekmek istiyorum. Bekle bir, bekle. Şöyle bir gelsem, öyle yukarıdan mı gelsem? Yani, vallaha bu oyunu evet. bu kadar temiz bitirmek çok aşıma gidiyor. Bekle. <gülüyor> Nerede duydun mu aynı şeyi? Hazır mısın? Hazır mısın aşkım? <gülüyor> Vur! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> elime, elime vurdum. İyi ki Çok şey. güzel görünüyor. Tobi, hadi gel. Çık yukarıya. Çık bu oyuna ya. kadar mı? Hayır oraya da, değil tabii oraya, oraya değil bak bu <gülüyor> oyuna Gel in aşağı. Evet orada. Otur aşağı. Otur otur otur evet, otur. Evet evet evet evet evet evet. Cungu, Cungu'cum şuradan. Şu önden. Cungu der. sen de gel. Gel gel gel bak orada yalıyor. Burdakini bu yalayacağım. <gülüyor> Anne ben seni yalayayım. Dudaklara dikkat. <gülüyor> Veda kaçıncı oldu bu? Dört. <gülüyor> Üçün aldı. Son bir soru kaldı zaten. <gülüyor> Yenekte kazanamayacak kişi oldu şu an. Tobi nasıl yalıyor? Tobi nasıl yalıyor? Tamam <gülüyor> yeter, yeter. Böyle devam edelim. Sizinle bunu da söyledim, beratlıyor. Evet, açalım. <gülüyor> Bu sefer aa, gerçekten. Yeni kağıt bulayım ben. İyi Hadi, son soru arkadaşlar. Ne olur artık? Bence bunu istiyorsan. da iddialısın Rubeyta. Gerçekten Lütfen. iddialısın. Ama Dilara da iddialı, Kayın bence Ayça da muzuldu. iddialı perdeyi çekti. Klimimin Perdeden. Ya dilarda çok hızlı yazıyor. Sorun o. <gülüyor> Motor gibi. Hadi. Perdeyi möşena. Yerlerinizi aldınız mı arkadaşlar? Aldık. Evet. Ben perdemi yaptım bile. 30 saniye içinde bildiğiniz tüm başkentleri yazın. Başlayın. Hayır, Son soru ona göre. Son soru. Hadi be hiçbir yeri bilmiyorum abi e, Dünya kadar Avrupa'yı ya gezdin yani evet, onları süren şimdi. bitiyor son 10 saniye bence hmm. sen kremisi anti'yi seviyorsun ya şu alışveriş yapılan yerler neresiydi ya 5 4 3 2 1 bitti Yine şimdi hmm. bunlarda emin olmamız gerekiyor ya şimdi benim emin olmamda büyük <gülüyor> bir şey var <gülüyor> mesela Ankara Washington, Mexico City, Kiev, Londra, Berlin, şu an, Tokyo. Şu an Rüveydan'ı geçtin zaten. Ama <gülüyor> Hong Kong'la Dubai'nin başkent olup olmadığından Paris emin ne? değilim. Barcelona başkent mi? Yok, Madrid başkent. Madrid, İspanyol'un başkenti. Hong Paris ama başkent. Paris başkent. Tamam. 2-4. 2-4-5. Evet. Sen ne işebilirsin? Evet. Bu net, bu net. Milan bu net. başkent mi? Bu net, bu net, Roma bu net. Başkent. Tokyo, Roma Hong India. Kong ve Dubai'den emin değilim. <gülüyor> Aa, Roma da var benim bu arada. Roma başkent mi? Hadi, Hadi buna bakana. İtalya <gülüyor> İtalya'nın başkenti. İtalya'nın başkenti, Japonya'nın başkenti. Diğer türlü eşlik var çünkü. <gülüyor> ha eşlik yok Milan eğleniyor senin. Dum dum dum dum dum dum dum Roma. What's the capital of Japan? Sen. Milan. <gülüyor> O zaman 2-4-5 benim. Tokyo is the of Japan'de, Mekke, Tokyo'da var. Aşkım sen zaten kazandın ama zaten teknik olarak. Yani yine 2 oldum. 2'mi şuraya yazayım Sen oturuyorum. Ben bir yerlere kaçayım yavaştan. Şöyle. Yeterince var bence. Bu sefer ben vurabilir Bence yeterince var. Bence yeterince var. Ben hakkımı, aşkıma veriyorum. Hayır Adem bana izin vermedi misin? doğru söylüyor. Ama ben bunları... Ben bunları... <gülüyor> ee evet. iyisin. İyi misin? siz İyi misin? O zaman kazanan sensin. Aynen İkinci kesinlikle sensin. Rüveda? Bence hiç ben ben birincisi. <gülüyor> Boyla şey Toby'nin sonda Bu arada gerçekten Ayça. Bütün şeyi boyunca seyf sonda getirdim yani. <gülüyor> Bu arada içeriye şey de sen hiç şey. yemedin. Hep standart şekilde Bir kere birinci oldum vurdum. Başka arkadaşlar dört kere birinci olmuşum, bir kere ikinci olmuşum, bir kere de üçüncü olmuşum. Kazanan. Rüeda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen sa. Ben say. bir kere ikinci oldum, kalan hep son. Tamam, şimdi 500 liramızı veriyoruz Dilara, al aşkım. Ay teşekkür ederim. Dilara her oyunda arkadaşlar. Şimdi ben sonuncu olana bir daha vuruyordum, değil mi? Hayır, şimdi sonuncu olanın yüzüne köpek sürüyor, sürüyoruz, ha, onu doğru. komple efektler alıyoruz. Tamam, yere yatarak ya. yap. Yere mı? yatarak yap, Otur. ben de onu çekeyim. Aynen. Dur. Otur. Otur. Al Feris. Bekle. Hazır mısınız? Bekle. Bekle. Cezamlı çek Rüveyda. Cumba gel oğlum. Gel. Gel ye. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Tobi. Aferin Tobi. Aferin jumbo Aferin oğlum Obe. <gülüyor> Kalkillerimi de şey yaparsanız sevinirim. O iş bizde. Sen bir bırak. Ellerini bir çek. O iş bizde. Tabi temizle oğlum, temizle temizle temizle. Tabi'ye hiç güvenmiyorum, sorun <gülüyor> al. <Bilal> de... <gülüyor> Televizyonu, Televizyonu göster ne olur. Krem şantıyı. Lara geliyorum senin için. Senin için gidelim. <gülüyor> Krem şantıyı götürüyor şu anda. Elini çeker misin göremiyoruz. <gülüyor> Bu <gülüyor> Rüveyda'nın burnunun içi bile krem şanti şu anda. Evet, bitti mi? Yok, bitmedi aslında. Aa, gözlerim oldu <gülüyor> bu arada. Yemin ederim gözümü açtım. Böyle bir temizleme ihtiyacı var. İstu i̇şte başı battı yalnız ha. Ne size şörtü var diyorum biraz. Artık Dilar'a bir tane tişört verirsin. Veririm tabii ki de. Senin yüzünü de yalamaları da gerekiyor. Aslında. Yo, Dilar Bey şimdi yalanacaklar mısın? Ben de bizlerim. Ne, ne sıkacaksın <gülüyor> yüzüme? Ben bulurum. Bal sıkarım gerekiyor. Bal sıkarım. Balı, balı yalayamıyorum. Balı nasıl sıkacaksın onu altılayamıyorum. Ay yıkışık mı Tamam Rüveyda bitti. Teşekkür ederim. Çok güzel bir cilt bakımı Gözlerim oldu. Gözlerim görmüyor şu an beyazsınız. <gülüyor> Yıkanmaya mı o zaman Rüveyda? <gülüyor> evet şu an görmüyorum çünkü. <gülüyor> aşkım sen de yalat istiyorsan. Alnın full krem şanti. Cumbom gel annem. Gel aşkım o gel. O <gülüyor> Görmüyor arayı? Al ne? al aşkım. Oh. Mis mis benim oğluma, mis mis. Cuma, sen niye yalanmıyorsun? Yetti bana. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler aşkım. Ay teşekkür ederim. Nasıl birinci oldun? <gülüyor> Muhteşem. Daimi ikincimiz Hayatımdan. ikincimiz. Hayatımdan çok önemli. Ve daimi sonuncumuz. <gülüyor> Röyda, şimdi duygularını söyle. Çok acılar çektim. Aslında çok iddialıydım. Yani en azından mesela isim... Peki başarısız hani olmamdaki coğrafi, ana sebebi nedir? Coğrafi bilgim zaten kötü bunu kabul ediyordum. Bununla okeydim yani. Sadece futbolcu konusunda yani bütün adet takımlarını ezbere bildiğim İsmail Ligi'nde... Ben başkentlerde daha, daha başarılı olabilirsin sanıyordum bu arada. Coğrafi bilgim o anlamda benim anladım Hay Hayır, gezdiğin yani. yerlerden yola çıksak zaten. Gezmek kısmındaymış bu <gülüyor> Evet, birinci bir şeyler söylesin. <gülüyor> Evet, bugünkü e, oyunda e, tam performansımı gösterdiğimi düşünmüyorum ama yine 3 puan benim oldu. E, buradan takım arkadaşlarıma ve beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Sorularla ilgili bir şey söyle. Sorular çok iyi değil miydi? Sorular gayet kaliteliydi. Beni hep save sonunda bıraktığı <gülüyor> <gülüyor> sorular gayet kaliteliydi. Emre Belez bence. yazmış yalnız. Emre Belez. Emre Belez kim olarak? Adam yetmedi yok. Emre Belez oldu. <gülüyor> Şimdi oldu. Keşke yazsaydı. Bir de Alex De Souza'yı Alex'e bıraksaydım. Iki, olsa, bir tane daha isim yazardı. Şu an olsun sayabileceğim. Bak Serje Romo sayardım. Tamam ondan hadi. Sonra... Hadi bir kere daha deneyelim ikinizin arasında. Tamam. Kabul mü? Hayır bu arada bu arada gerçekten Dilara'yla asla böyle bir şeye girmem. Tamam Zondan Ayça ile yap. Sen... Ayça istiyor musun? Benim o kadardı. Ya yazdım <gülüyor> katı. Ay, aynı bir tane daha aynı sorudan soracağız. Sürekli sıkılaması olacak. 30 saniyeleriyle yapalım mı? Aynen evet. en çok futbol takımını sayan kazanacak. Hayır artık bir şey istemiyorum <gülüyor> Bir soru saniye. <gülüyor> Mağdurum. Mağdurum. Mağdur bir soru saniye. Tamam tamam bitti. Tebrikler aşkım. Geçmiş olsun. Son, son Sana Eğitim ne söylemek gerekiyor? <gülüyor> Gümüş madalya. Şans geldiğim için niyeti bırak. Yani son bir şey söylemek ister misin? Karamış adamız Sonraki oyunda bana psikolojik olarak lütfen destek oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sizi yüzüstü bırakmayacağım. Orasını şey yapmadık ama neyse tamam. Bitti. abone Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olun. Balır reklam gibi. Evet, söylerdi şimdi. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Söy sen de. Kanala abone olun ve like atın. Ruhi, daha iyi. Aşkım, söz de. <ne>? Anneciğim böf! <gülüyor> Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve zile basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.